Evet arkadaşlar, ikizler kişiliği her işe yatkın çift karakterli bir kişiliktir. Çabuk düşünürler, çabuk hareket ederler. Bir an neşeli bir an mutlu olabilirler ve başkaları onları anlamakta zorluk çeker. Bu burcu kapsayan özellik iletişime öncülük yanında akıl ve zeka ile değişim sayılabilir. İletişimler anlaşılan konuşmak ve öğrenmek sanatıdır. Akıl ve zeka özellikleri arasında yargı gücü, mantık ve entelektüellik, gerçekleri kavramak ve idrak zenginliği sayılabilir. Değişim özelliğinde de çabucak eyleme geçebilmek, yeni fikirlere ve oluşumlara yatkınlık, esneklik, seyahat meyli, ileri gitme hırsı ve elinden iş gelmek yeteneği anlaşılabilir. İkizlerin mizacı söyledikleri anlaşılan ve eleştirilmekten yılmayan kişilikte yetenekli ve nazik yaratılışlıdır. Fakat bazen bu yoğun özellikler aşırı bir görünüm gösterebilir. İkizler kişiliği, gevezelik, çekingenlik, kararsızlık, kurnazlık ve hilebazlık, Bencillik ve vefasızlık karşısında korunmayı becerebilir. Burçta güneş çok iyi konumdadır. Kişinin çevresine yardım konusunda ilerici bir dikkat verir. Fakat bunu akrabalarından çok arkadaşlarında kullanırlar. İkizler genelde ilgi odağıdır ve yanında kendini çok iyi hisseden entelektüel insanlara dostluk kurar. İki ya, da hiç, i̇ki ya da üç şeyi bir arada yapmak ona zor gelmez. Kişilikleri ve yaşam tarzları onların tek ifadesidir ama aynı zamanda cazibeli, Liderlik yeteneğine sahip, neşeli, gayretlerini endişeli ve sorumlu olduklarında bile kaybetmeyen iyimsel insanlardır. Keskin zekası ve akıllı düşüncelerine rağmen aslında ifra olmaz bir romantik, idealist ve hayacı diriler. İkizler kolay kolay bir övdü, haklı bir hükmü veya iyi bir teklifi kabul edemez. Büyük bir becerili hareketini mazur gösterir ve böylece her tartışmayı söndürür. Çift yönlü kişiliği onu tekrar çok yönlü ilgi ve isteklerin heyecanı dünyasına yönlendirir. Gerçek olmayan aşklara duyduğu tepki yüzünden duygusuz ve soğuk görünebilir. Şaşkınlıklarının etkisinden hemen kurtulur. Mantıklı bir durum ispatını hemen kabullenmediği ve bu durum üzerine uzun süre durmadığı süre sizi seven insanlara hayal kırıklığına uğratabilir. İkizler Burcu kadını neşeli, enerjik ve hareketli yapısıyla dikkat çeker. Fakat bir o kadar da kararsızdır ve sürekli fikir değiştirir. İkizler Burcu kadını pratik, akıllı ve çekicidir. Fakat bir ikizler kadını anlamak çok zordur. Çünkü sürekli bir değişiklik içerisindedir. İkizler kadını tez canlıdır ve hareketli yaşamayı sever. Özellikle seyahat etmek, yeni yerler görmek ve yeni insanlarla tanışmak ona büyük keyif verir. Farklılıktan hoşlanır. İkizler kadını birden fazla işle aynı anda uğraşabilir. Kendisine vakit ayırmaktan fazlasıyla keyif alır. İlgiden çok hoşlanır ve fazlasıyla iyi niyetlidir. Maddi konuda bağımsız olmaktan hoşlanır. Kısıtlanmaktan ve özellikle emir almaktan hoşlanmaz. Hayal kurmayı çok sever ve daima iyi şartlarda yaşamak için uğraşırlar. İkizler kadını akıcı ve etkili konuşması, ikna kabiliyetiyle fazlasıyla dikkat çeker ve iyi bir dosttur. İkili ilişkilerde oldukça fedakar ve iyi bir partnerdirler. İkizler kadının en belirgin özellikleri İkizler Burcu kadının son derece neşeli ve enerji dolu bir kişiliğe sahiptir. Yerinde duramayan hareketli yapısı ile insanların dikkatini üzerlerine çekmeyi başarır. Birbirinden farklı kişiliğe sahip olmasından dolayı kararsızlık çekebilir. Fikirleri sürekli olarak farklılık gösterir. Çekici bir kadındır. Özellikle erkekler tarafından çok beğenilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki İkizler Burcu kadının çözmenin kolay olduğunu düşünenler çok fazla yanılıyor demektir. İkizler Burcu kadının çözülmesi zor bir kadındır. İkizler Burcu kadını hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak sürekli aktiftir. Sürekli olarak farklı konulara ilgi gösterirler, acelecidir, sabretmeyi bilmezler, hareketli yaşamaktan çok hoşlanırlar. İkizler Burcu kadını pratik bir zekaya sahiptir. Hızlı düşünebilir ve hızlı harekete geçebilir. Özellikle yolculuk yapmaya bayılırlar. İkizler Burcu kadını her zaman yeni bilgiler edinmekten, yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır. Bu nedenle oldukça geniş bir arkadaş çevresine Sahiptirler arkadaşlar. Yalnız kalmaktan nefret ederler. Her zaman birileri ile muhabbet etmek isterler. Oldukça konuşkan bir yapıya sahiptirler. Herkesi de bulundukları ortama sokmazlar. Fikir bakımından kendisi ile aynı özelliği taşıyan insanları seçerler. Oldukça meraklıdır ve bu özellikleri asla bitmez. Kizler Burcu kadını kararlı yapıya sahiptir. Bu özelliğinin yanına hırslı olmaları da eklenince karşısına çıkan her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini bilirler. Burcu'nun erkeğine göre daha azimli olduğunu söylemek mümkündür. Konuşmaları etkileyici olmasından dolayı insanları kolayca etkileyebilir ve ikna edebilirler. İkizler Burcu kadını akıllı ve kültürlüdür. Renkli kişilikleri vardır. Zarif ve zekidir. Herkes tarafından beğenilen ve aralınan bir kadındır. Kültürlü yapısını aslında meraklı olmalarına da bağlamak yanlış olmaz. Sürekli önemli bilgiler edinir, okur ve öğrenir. İkizler Burcu kadını farklılıktan hoşlanır. Bu nedenle aslında aynı anda birden fazla konuya ilgi duyar. Değişimden yanadır, geleneklere fazla bağlı değildir. Son derece iyi niyetlidir, kötülük yapmak akıllarının ucundan bile geçmez. Kendisine vakit ayırmayı sever. İkizler Burcu kadını insanların kendisine ilgi göstermesinden hoşlanır. Ancak insanların onu kısıtlamasından hoşlanmaz. Çünkü özgürlükçü bir yapıya sahiptir. Emir almaktan nefret eder. İkizler kadınından bir şeye isteyecek kişi mutlaka rica etmelidir. Aksi da ters tepki alacaktır. İkizler kadını hayal kurmayı sever. Hayatlarının her zaman en üst seviyede olması için uğraşırlar. İnsan ilişkilerinde oldukça iyi olduklarını söylesek yanılmış olmayız. Onu değiştirmek oldukça zordur. Ancak kendisine sunulan fikirleri de dinlemekten yanadır. Bu fikirleri kafasında düşünür, hoşuna gidiyorsa uygular. İkizler burcu kadını para konusunda tutumludur. Fazla para harcamaktan hoşlanmaz. Maddi olarak elinde güç bulunmasını ister. Bunun nedeni ise aslında isteklerine ulaşma yolunda paranın gerçekten en önemli faktör olduğunu bilmesidir. İkizler Burcu kadını ciddi kişiliğe sahip enerji seviyesi yüksek erkeklerden hoşlanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz.